Dokunlukta bugün okulun ilk günü. Bizimkiler de okula gitmek üzere yoldalar. Hey bu Ahmet değil mi? Okula gelmiyor musun bizimle Ahmet? Şey ben gelemeyeceğim Defne. Siz gidin. Ama nereye gitti ki? Sanırım okulun ilk günü gayet güzel geçti. Baksanıza hepsi ne kadar da mutlu görünüyor. Bu Ahmet değil mi? Evet bu. Merhaba Ahmet. Günün nasıl geçti? Of çok yorucuydu. Ama neyse ki bitti. Neden yorucuydu? Sen nereden geliyorsun Ahmet? Bizim paramız yok Defne. Çalışmak zorundayım. Oto tamircide çalışıyorum. Hmm, peki okula devam edemeyecek misin? Sanırım hayır. Hem vakit yok hem de o kadar yorgun oluyorum ki. Üzüldüm. Görüşürüz Ahmet. Kendine iyi bak. Görüşürüz arkadaşlar. Çocuk haklarına göre her çocuğun eğitim hakkı yok muydu Defne? Evet var. Ahmet'in yardımcı olmamız lazım. Haklısınız çocuklar. Bakın burada bir numara var. Ne yapacağımızı sorabiliriz. 170. Merhaba. Alo 170 mi? Evet buyurun ben Alper. Nasıl yardımcı olabilirim? Benim adım Defne. 10 yaşındayım. Bir sınıf arkadaşımız oto tamircide çalışmaya başladığı için artık okula gelemiyor. Bu konuda biz ne yapabiliriz? Merhaba Defne. Oto sanayi ağır işçi sınıfında sayıldığından arkadaşınız orada kesinlikle çalışamaz. Şimdi beraber dilekçe dolduralım. Bunu biz sosyal güvenlik kurumuna ileteceğiz. Ahmet merhaba. Aa siz miydiniz? Neler oldu neler. Dün eve rehber öğretmen geldi. Annemle babamla konuştu. Babam onu dinleyince işten ayrılmam gerektiğine karar verdi. Ben de konuşmaya geldim ama müfettişler buradaydı. Onlar da burada çalışmamın doğru olmadığını anlattılar. Hı hı, evet, biliyoruz Ahmet. Aa, nereden biliyorsunuz? Biz 170 aradık. Onlar bize çocukların bu tip işlerde çalışamayacağını söyledi. Ayşe öğretmenle de konuştuk. <gülüyor> Gerçek? Sana bir sürprizimiz var Ahmet ama zarfa aç kendi oku istersen. Sosyal hizmetler eğitim bursu mu? Evet. Belediyeye gidip senin için konuştuk. Onlar da eğitim masrafların için sosyal hizmetlerle konuştular. İnanmıyorum. Okula gitmem için yardımcı mı olacaklar yani? Evet, aynen öyle. Ama bu harika. Evdekiler de çok sevinecek. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum çocuklar. Yarın bizimle okula gelerek. <gülüyor> Evet, Lokum ve arkadaşları okul yolunda ve onları güzel mi güzel bir okul günü bekliyor. Kedi, maalesef sen sınıfa giremezsin.